Hayatın birçok farklı alanında insanların işlerini kolaylaştıran, onlara yardımcı olan yapay zeka, tıp alanında da hekimlere yardımcı olabilecek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini de artıracak çözümler sunmaktadır. Kraniokeç adlı girişimimiz, dijital dönüşüm sürecindeki iş hekimliği alanına yapay zekanın gücüyle katkı sunmayı hedeflemektedir. Kraniokeç, hekimlerin fazla iş yükü, deneyimli hekim sayısının yetersizliği, Bunlara bağlı olarak meydana gelen yanlış teşhisler, radyografilerin raporlanma zorunluluğu, bu iş yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelen zaman ve maliyet problemleri, online eğitim ihtiyacı ve sigorta ödemelerinde yapılan tedavilerin kontrolünün gerekliliği gibi problemleri çözmektedir. Hastadan alınan radyografik görüntülerin web tabanlı yazılımımıza yüklendikten sonra saniyeler içerisinde, hastanın radyografik verisi yapay zeka modelleriyle değerlendirilip raporu otomatik olarak sunulmaktadır. 2 boyutlu raporlama modülü, 3 boyutlu raporlama modülü, ortodontik analiz modülü ve eğitim modülü olmak üzere 4 farklı ürünle diş hekimliği alanındaki problemleri çözmekteyiz. 2 boyutlu raporlama modülümüzde diş hekimliği pratiğinde tanı ve tedavi amacıyla rutin olarak kullanılan panoramik radyografi, periapikal radyografi, bighting radyografi gibi ağız içi radyografilerin analizini otomatik olarak gerçekleştirmekteyiz. 3 boyutlu raporlama modülümüzde diş hekimliği pratiğinde rutin olarak kullanılan 3 boyutlu görüntüleme yöntemi olan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleri yapay zeka ile otomatik olarak analiz edilip hastalıkların tespitinin yapılması ve tedavi planlaması yapılmasında hekimlere yardımcı olmaktayız. Ortodontik analiz modelimiz dişlerin çapraşıklıkları ve çenelerin gelişim bozuklukları ile ilgilenen ortodontik alanında Hastalardan elde edilen film ve çene yüz bölgesi fotoğraflarının değerlendirmesini yapay zeka ile otomatik olarak yapmaktadır. Uzman diş hekimleri için bu değerlendirme zor ve zaman alıcı olabilmektedir. Bu işlem yapay zeka programı ile birlikte dakikalar içerisinde başarılı olarak yapılmaktadır. Eğitim modülümüz, öğrencilerin röntgen filmleri üzerinde teşhis ve tedavi planlaması gibi radyografik yorumlamalar yapabildiği ve başarılarının eş zamanlı değerlendirilebildiği yapay zeka destekli bir hizmet sunmaktadır. Bu modül özellikle pandemi döneminde eksikliğini çok hissettiğimiz online eğitim hizmetleriyle dijital dönüşümde önemli bir yer tutacaktır. Potansiyel pazarımızın merkezinde tabii ki diş hekimleri yer almakta. Muayenehanelerinde bireysel olarak çalışan, daha büyük polikliniklerde, hastanelerde, daha ileri işlemleri yapabilen merkezlerde çalışan hekimler, radyolojiyle uğraşan hekimler olmak üzere üç farklı sınıfta değerlendiriyoruz. Türkiye'de yaklaşık olarak yüzün üzerinde diş hekimliği fakültesi, dünyada ise 10 binlere yaklaşan Diş Hekimliği Fakültesi sayısı vardır. Yapay zeka destekli eğitim modülümüzle diş hekimliği eğitimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca eğitim alanında erken benimseyenler grubu oluşturmak maksadıyla 3. 4. 5. sınıf öğrencilerimize ücretsiz kullanım hakkı vererek yapay zekanın diş hekimliği alanında onlara yardımcı olabilecek bir sistem olduğunu benimsetmeye çalışıyoruz. Gelir modelimizi B2B ve B2C şeklinde tasarladık. Aylık ve yıllık lisanslamalar ve adet bazlı raporlama fiyatlandırması üzerinden gelir elde etmekteyiz. Diş hekimliği sektöründe güçlü, Dr. Dentest ve Metasoft gibi yazılımlarla distribütörlük anlaşmamız mevcuttur. Buna ek olarak eğitim alanında da yine tecrübeli bir firma olan Capes firmasıyla da eğitim modülümüzün satışı için distribütörlük anlaşmamız yapılmıştır. halihazırda hazırda bireysel olarak ürünümüzü kullanan diş hekimliği kliniklerde mevcuttur. Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan ciddi bir diş hekimliği hastası sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelmektedir. Ülkemize gelmeden önce hem tedavi süreçleri hakkında hem de tedavi ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak istediklerinden ötürü bizim geliştirdiğimiz yapay zeka yazılımı hem otomatik fiyatlandırma hem de hastaların tedavi lerinin öngörüsü açısından bir fikir sunacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde dental tedavi ücretlerinin yüksek olmasından ötürü Güney Amerika ülkelerinde ciddi bir dental turizm fırsatı doğmuştur. Bu ülkelerde bu fırsatı değerlendirme arzusu içerisindeyiz. Diş hekimliği alanının dijital dönüşümünde yapay zekanın gücünü kullanarak bu değişime katkı sunmayı hedeflediğimiz CranioKenç adlı girişimimizi fon bulucu kitlesel fonlama sistemi aracılığıyla daha da geliştirme arzusu içerisindeyiz. Hepinizi girişimimize ortak olmaya davet ediyoruz.